Evet, hoş geldiniz. Bugün de başka bir oyun deneyeceğim artık yani. Öbürlerinde hala videolardaki dolma sıkıntısı devam ettiği... Ne açtım? Hayır ya, hayır ya, o haritayı açmadım değil mi? Tam o harita değildir umarım. Evet kış haritası açtım şu anda yanlışlıkla ama oynayacağız artık kaderi razı geliyoruz. Zaten çıkıp bir daha gireceğim şeyleri kapatmak için. O sınırsız parayı falan. Kariyer modu falan oluyor ya oyunlarda öyle bir mantıkla ilerleyeceğim burada. Kredi falan alabiliyoruz bildiğiniz üzere. her her şey şu an erişimimizin olması beni çok hoşnut etmediği için ve bu arada bu oyun o kadar hayvani bir oyun ki böyleyken bile 40 FPS maksimum yaklaştığım zaman iyice gidiyor. Şurası Toros Dağları gözükmüyordur. Kesin mouse da olsun. Mm. Tabata para para para pop pop. Yani options ya. Şimdi karlı harita mı yoksa normal harita mı olarak kararsız kaldım biraz. Fakat ben birazcık daha önce normal haritayı bitirip sonra devam edelim diye bir planım olduğu için şu anda unlimited soyılı. Şuradaki bütün modları kapatıyorum. Aynen öyle. Steam Workshop'umda yaklaşık bir sürü bir şeyler var ama çalışmıyor burada. Burada building area falan çok fazla ama burada da şey var. Temperature. Burial. European. Hayır şu su renklerinden dolayı bu arada hep kararsız kalırım. Burası güzel gibi gözüktü gözüme. <gülüyor> Sunset Arbor'dan gelen bir şey. Ve gayet hoşuma gitti yani şu an ama... Bilmem yani. Şimdi ne yapacağız ama burada? Fasulyenin faydaları. Evet. Açıldı haritamız. Gördüğünüz gibi 70 bin euro ile başlıyoruz şu anda. Zaten hiçbir yer açık değil önce gördüğünüz gibi. Kavşaklar bile açık değil. Önce bir... Yol yapmamız gerekiyordu sanırım. Aynen öyle. Small Rundown'u açmış bulunmaktayız şu anda. Tabi ki ben çok fazla şey yapmayacağım için. Hala High bulunmuyor. Şimdi şöyle mi yapsak ki? Yoksa ikisini farklı yerden mi yürütsam? Zaten gelecekte burası ayva yiyeceği için... Bence ilk baştan şöyle bir yürütme sistemi olabilir. Hmm. Tam simetrik olamıyor istediğim gibi. Ama oldu bence ya. Güzel değil mi burası bence? Şuradaki ağaçları silelim. Buraya da çünkü şey dikeceğiz. Ev falan dikeriz herhalde buraya. Şimdi bir dakika önce şehrin tem şeyini oluşturalım ana yerini. Hiçbir yer açık değil gördüğünüz gibi. Bu ne yapıyor şu an? Bu 60 istiyor, bu 40 istiyor. Bence bir yatırım yapıp ana yolları birazcık büyütebiliriz. Ben bir sakınca görmüyorum. Hmm, 140 diyor. Ama en azından yani şuralar birazcık büyük olsun. Ve bu arada orta tuşa basarak döndürme muhabbeti iptal olmuş. Gördüğüm kadarıyla. Şimdi ben yine birazcık daha böyle buraları tolere edilebilir kılmam için. Daha yaşanabilir kılacağım daha doğrusu trafik anlamında. Zaten buradan böyle de buradaki zaten stopları falan biz kaldırabiliyoruz şeyden dolayı. Nerede buradaki yol ismi? Buradan tıklayıp şuradaki Junction'dan buraya trafik ışığı ekleyebiliyoruz. Bu da şeyle gelen bir özellik tabii ki. Neydi onun adı? Mass Transit'le gelen bir özellik. Eğer böyle yeterince DLC'niz varsa kurtarırsınız yani burayı. Şöyle yakından bakmam gerekiyor. Çünkü tropikal iklim olarak gözüktüğü için burası. Şimdi bu arada burayı yeniden şey yapmamız gerekiyor. Çünkü burası iki tarafa katlanacak bildiğiniz üzere. Yani şu tarafa da bir, bir yer kuracağım. Ve öylelikle katlana katlana gidecek buranın nüfusu. Ama tabii ki on, ondan öncelikle mesela buraya trafik ışığı koyuyor hemen. İşte bizdeki de bunları kaldırmaya yarıyor. Ve işte kanal falan ekliyormuş. Öyle özellikleri de varmış da. Şimdi şu tarafı eğer sanayi çekecek olursak, yani şu tarafı satın alıp, şu tarafta sanayi olur çünkü burada tarım yerleri var. O tarafa doğru bu yol devam eder. Fakat şimdilik, off, keşke hızlı yol çıkartabilsek buradan. Şimdi ben burayı çift taraflı yol olarak çekeceğim. Çünkü buraya ben hizmetleri koymayı planlayacağım. Şimdi Mass Transit DLC'si olan arkadaşlarımız için Şuradaki bütün trafik ışıklarını kaldırıyorum Güzel Hiçbir yerde şu an trafik ışığı yok Mantıklı Kömür için alan gerekiyor Power Adputs 2200'e ulaştığımız anda direkt öbürüne geçeceğim bu arada 6000 ne lan? Hayvan. Bir dakika ben şuradaki köşeden buraya da iki tane boru hattı koyacağım. Şuradan varsayılan yolların altından yürütme sistemiyle olan şu standart boru sistemini döşeyelim buraya. Tam da olmadı öyle ama, en azından şu anlık düzgün birazcık. Şimdi ben şuradan sese de bakayım de. Açabiliriz müziği kapatalım. Yüzde dokuzda falan kalsa makuldür. Iıı ee, şimdi korktuğum bir şey var, acaba başıma gelir mi dediğim. Bu ana yol çok fazla kitlenmeye uğrayabilecek bir yol açıkçası. Ondan dolayı ben burayı geçici olarak hatta geçici değil de bile kendi hani iki yönlü ya. Çok çok mu oluyor ücret tamam. Aynen çok oluyor. Şimdi ben ben böyle yapmayı seçtiğim için ya böyle dö döndürme gitmiş ya o çok üzücü bir şey. İç taraflara ev dış taraflara da şey yapmayı planlayacağım. Bir altı bin daha koyalım. Alır birisi oradan elektriği. Çünkü buradaki elektrik zaten direkt yapıldığı anda koyulan... Sistemlerden bir tanesi. Buraya bir elektrik akışı sağlayalım hemen. Acilinden. Suyumuz bulunsun. Aa bir dakika atık suyu yapmadık. Vallahi birazcık atık suyu şey yapmam gerekiyor. Direkt kendi içinde dönüştürsem daha iyi olabilir ya. Nehrin akış sistemine göre çünkü kötü olacak. Yani işte burası zaten Sunset Harbor olay... hmm. Kötü çok kötü Ama yapacak Hiçbir şeyim yok şu anda Çünkü buranın Oluşum sistemine göre şeyler Çok kötü olur Sana da orayı bağlayalım Elektriğin hemen geliyor Elektriç, eleçtır geldi sana, eleçtır um, Herhalde bizden belli bir nüfusa ulaşmamızı mı istiyor, ne yapacaksa? Şuraya da tek katlı bir ev diksinler hemen. Çünkü bunların elektrik sıkıntıları da var bildiğiniz üzere. şehir zaten daha yeni kurulduğu için birazcık zamanı ilerlesebilirim de açıkçası hmm. değil mi öyle bir sıkıntımız var Anca öyle bağlayacağım Başka türlü buraya elektrik zor geliyor. Kurduk şu an oraya da. Oha. Oğlum 2 megawatt diyor lan. Oğlum sıkıntınız ne? Düşür şunu 16'ya ya. Nüfus nerede gözüküyor lan? Orada. Ha. Hepsi 400'e ulaşınca mı açılıyor? Okey. Anladım. Bunu açamıyoruz zaten. Ee, çalışacak işçi sıkıntısından dolayı şu anlık burayı sanayi yapmak zorundayım. Çünkü şey yok. Şu an işçi çalıştırmadığımız için hiçbir istihdam falan da bulunmuyor bizde. Dolayısıyla şuraya hemen bir iki tane işçi diksek zaten biter buradaki olay da. Burası böyle direkt kara geçirmesi gerekiyor bizi şu an. Hmm. Bu arada videodaki olaylar içinde... ...gameplay'de şu şeyi kapattım ben. Use Day Night Cycle'ı. Çünkü çok karanlık oluyor. Hatta şuradan çekelim ya. Şu an orası zamanla batacak tabii ki. Birazcık şey. Ama yapacak hiçbir şeyde yok bu konu hakkında. Şu an 211 falan diyor. Oha. Ne kadar çok işçi isteği var lan? Çöpte mi yok cidden? Eee? Valla bence o zaman biz şu an çöp falan olmadığı için ve şehrin gelişmesi gerektiği için. Şöyle koyalım. Buraya doğru. Buraya da birazcık istihdam olsun diyeceğim de. Şu an heh, artık var suyunuz. Şu an evet işçi şeyi artıyor. isteği falan. Ve şehrimize gelen insanların sayısı da artıyor. Binalar işte tarihsel yapım falan filan diyor. Şu an atıyor yani. Hım, hem, hem. hem. <gülüyor> Arkanızı hemen şöyle dizelim biz onları. Çünkü harbi lazım artık bu tarafa doğru birazcık işçe, isteği falan. Seni çakalım şöyle, direkt çat. çatapat çatapat, bum bum bum, güm güm güm. Evet, şu an şehrimizin isteklerini karşılamakta birazcık zorlanıyoruz. Ama şuradaki otoban ne güzel akıyor ya. Bizim buraya da gelen yok. Varmış. Ha bir dakika, şeye park etme yasağı getireceğiz daha. Öff, hiçbir şey yok ki ya daha. Şu an 400, 100, 102 falan. Şu an kara geçmek üzere gibiyiz birazcık. Ucundan ama çok değil. Aynen şu an zararımız bitti, kara geçtik. Güzel. İstihdamdan dolayı. Şu an bize para akıyor. Para akışı sağlandı şu an düzenli olarak. Hala işçiye ihtiyacımız var, fakat halledebiliriz. Kabul edilebilir bir düzeyde en azından. Şimdi ben şu, bizim göbekteki şeyleri yıkmam gerekiyor birazcık, öyle bir hissim var. Çünkü buranın böyle değil de, böyle AVM falan olması daha uygun bence burası için. Şu kenarı da silelim bu arada. Şimdi ortaya yapsalar daha aynen öyle. Şu an 400 popülasyona ulaştık. Şu an ilk ilk okulu kurabiliyoruz aynen öyle. Geri dönüşüm kurabiliyoruz. Çöp geldi. Şu an geri dönüşüm daha iyi. Ooo. Oh. Hadi başlayalım mı trayar oynamaya artık. Şimdi çöp için. 16.000 çok az. Şimdi bunların bir tanesi Avrupa'yı tarzı, bir tanesi de normal city skylines tarzı. Şu an ülkede birazcık eğitim sıkıntımız var yine. Şehirde daha doğrusu eğiteceğiz ya herkese eğiteceğiz de yavaştan ha, dur senin taşımam gerekiyordu değil mi o 2000 bile mi yok cidden o gitmiş oğlum ekonomimiz çökmüş bizim Aa, 1908'e geri düştük Şu an bizim acil şekilde ekonomiyi toplamamız lazım yoksa şehir gidecek. Aynen öyle. Ne kadar fabrika o kadar işçi, o kadar istihdam. Evet. Hem mutsuz hem mutlu olmayı nasıl başardınız acaba? Şu an para basıyoruz birazcık, ucundan. Ama okulda kurmamız da gerekiyor bir yandan. Hastaneye gerek yok, okul hala kuramıyoruz. Bir tanesi sadece Avrupa tarzı olduğu için Mesela bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Avrupa tarzı ve kötü duruyor açıkçası. Ama bu mükemmel duruyor. Hepsinin olaya aynı. Şu an eğitilebilecek 113 tane öğrencimiz varmış. Bak gördünüz mü? 30 FPS'e düştük hemen. Daha başındayken. Bak bu oyunun grafikleri böyle. Hiçbir şey yapmasam bile grafiklerin çok kötü oluyor. FPS'in aşırı düşüyor. Harbi ya şu dönme özelliğini kapatmaları kötü olmuş birazcık. Evet buraya yine birazcık daha iş yeri kurduk. Iıı işçiye ihtiyacımız arttı hemen. E kurabilirsiniz. Niye kurmuyorsunuz ki yani kurun. Hazır buradayken alayım ekran görüntüsünü. Şu an işçi ihtiyacımız azalmaya başlıyor ve dolayısıyla şehrin popülasyonu artıyor. Şimdi yavaştan para basmaya başladığımız için. Şuradan. Biliyorum ya eğitimin olması gerektiğini. Bu arada şu anda şehirde ne yapacağız? Az vergi zengin toplum kuralını işleyeceğiz ama politika şeyleri gelmemiş hala. Dolayısıyla biraz üzücü hala birazcık daha vergi alacağız. Ama dediğim gibi az vergi zengin toplum olacağız. Tabii bu bizim şehir için geçerli. Vatandaşlardan yüzde yirmi falan alacağız maksimum. Şimdi bam, paramız bitti yine yol yaparken. Bu arada yanlış bir şey yaptım biraz önce, fark ettiniz değil mi? Şu öbür tarafa şey kurduk. Yavaştan şehir gelişiyor gördüğünüz üzere. Şu an 2023'e geldik, birinci ayın 24'ündeyiz şu an. He, burası birazcık sıkıntı olmaya başladı ama Çünkü yaya da geçişi yaşandığı için burdan Evet artık bir okul kurma zamanı geldi Nereye doğru kursam Bu arada buradan herkese erişiyor bu merak etmeyin yani Ooo, oh, hırsızlık da baş gösterdi yavaştan. Bunları birazcık şehrin göbeğine koymam gerekiyor. Vallahi yanıyor ya, yapacak bir şey yok. Şu an hala kurulmaya devam ediyor fakat... Elektriğimiz ve suyumuz iyiymiş. Elektrik nasıl acaba? Şu an şey oldu... Ee, evet, elektrik de gitti. Şu an çok acil bir şekilde bir yerlerden kredi falan çekmemiz gerekiyor. A politikalar açılmış yes. Aa 6500 deymiş vergi planlaması. Yollara verilen bütçemizi yeterince düşürmeliyiz bence. Elektrik bütçemizi birazcık artıralım. Evet abi, yollardan dolayıymış bütün sıkıntı. Bunları ilerletemiyoruz tabii ki. İyi, tam kredi çekmeye gerek kalmadı. Şimdi şuraya, şurada bir ev yandı artık yani... Burası bir 5-10 yıl içinde dolar artık yani. Abicim daha fazla işçi yeri lazım ya. İnanılmaz yani işçi talebi şu an şehre. Şehre akın akın işçi istiyorlar ya, inanılmaz. Ha benim için sıkıntı yok da amele de lazım da şehre. Bu kadar da olmasın yani. Hiçbir ne? Su pompası bile koyamayacak kadar geriledik yani şu an. Maksimum yapacağımız şey su borusu çekmek artık. Bu arada burada hiç güneş batmamasının sebebi burası İngiltere olması. Aynen burası İngiltere. Uuuu! Uh, elektrik sıkıntısından kırılıyor la millet. Elektriği bedava yapalım. Abicim elektrik bütçesini artır şuradan. Adamı delirtme. Bana gelen para akışı azalıyor ama her şey vatandaşımız için. Vay be. Aha geldi. Orada değildi de olsun. Kuralım da onu. Belki yeniden ihtiyaç olur elektriğe. Ucu ucuna yetiyor elektrik hala. Elektrik gitti. Bitti elektrik yani. Balık endüstrisi falan geldi. Endüstri yolları geldi. Kanallar açıldı ve... Parklar açıldı. Parklar iyi olabilir burada bizim için. Tabii ki elektrik bütçemiz yavaştan yine gitmeye başladı. Ucu ucuna her şey. Birazcık da daha... o bitmi. Para gelmiş la. Para gelmiş kullanak bari. Elimizde oldukça buraya türbin dikelim. Hacı, bak şu daha güzel burada ama Avrupa Avrupa'yı tarza şekilde. Bazıları çok güzel, bazıları iğrenç bunların da. Sizi koyalım tekrardan da. Her yer her yer yangın yeri zaten. Şu an çok da rahat şekilde her yere yeter bir dur bir vaziyette takılıyor her yer. İyi ya şehri topladık en azından. Bu da bu arada bir dahaki stream hizmetini 30 fps olarak açacağım. Medium'a çekeceğim hepsini. Çok kötü çünkü hiç 60 fps i göremeyeceğiz böyle olursa. Tamam umarım gitmemiştir. Anti-aliasing'i falan kapat. Ya of oğlum, gölgeleri ne yapabilirim acaba ben ya? Shortalonda hı mis, apply. Olum görüntü çok mu kötüleşti acaba? Görüntü bir tık kötüleşmiş olabilir ama bir tık çok değil. Bu arada tek yapmamız gereken şey şu gölge kalitesini düşürmek bence. Hep bu gölgeler çok yükleniyor. Ya lavda kalabilir bence o kadar. Çünkü şimdi gölge ne kadar işine yarayacak. Aa işçi istemeyen bir şahıs çıktı yine. Çok fazla işçi istiyor. Ay bir de yanmaya başladı. Oo. Popülasyonu hayvan gibi arttı lan buranın Burayı düz yola çevirelim Allah için böyleyken de giremez geri dönmesi lazım şehrin öbür tarafından Huu, gitmiş oğlum, gitmiş bütün her yer he ah, he dört yollu yere şey yaptı değil mi ışık koydu doğru Ya bu arada harbi ışıkları kaldırmak çok işimize yarıyor şu an çok değil ama şu anlık işimize yarıyor bazı yerlerde stop koymak lazım mesela şurası gibi bir yer oraya değil yalnız stop buraya. Çıkışlara stop koyulabilir, ama onun haricinde ana yollara falan koyulmamalı bence. En azından bir sorumluluk veriyor adamlara, bu da bizim işimize geliyor yine. Buranın iyice düzenliliği falan bozuldu zaten, orayı çok sorgulamayın. En azından bunun altı şerit var, çünkü büyük ihtimalle tahmin ettiğim şey olacak. Şu an biz hiçbir yeri satın alamayacak durumda olduğumuz için bir yerden sonra kilitlenecek her şey. Şu an böyle mega bir yeri imara açtım. Bakalım ne olacak. Bu arada şu anda kenarları da imara açtım farkındaysanız. Çünkü İşçi lazım diyor, yıkılmış birisi bir yerde Yapma bu arada, işçi istemiyor Çöp mü? Çöp sıkıntı, çöpü halletmek lazım bir ara Ama buradaki tabii ki trafik karışıklığından dolayı açılamıyor şu an trafik yeri oraya Ve buradan o tarafa doğru birazcık daha iyi bir şekilde yardım etmek istediğim için o tarafa doğru Para bitti Abicim temizle şu yolu ya Yer altına bir şey yapılmayacak demek ki Kıçımızı kurtarana kadar 160 2300 Şimdi neredeydi bizim şu çöp merkezi? Gel bakayım sen çöp merkezi. Sana sadece buradan açılma izni veriyorum. Nasıl? Şimdi şöyle yapacağım. Hani buradan sadece o tarafa doğru gidebileceği için temizleyeceği yerler de sınırlı olacak. Dolayısıyla mis. Ve buraya girip çıkan popülasyonu birazcık da içeri bölgelere yönelteceğim. Ki bu da benim işime gelir. Vallahi bence isterseniz artık 200'e yükselttikleri için zaten buralarla hiç oh my god. Her şey açılıp duruyor lan. Biz nasıl yetişeceğiz sizin hızınıza? Yani buraya ileride bir soykırım uygularsak YouTube o maçta demedim. Şimdi öyle algılar da YouTube ondan dolayı söyledim. İnceleme istersen diye. Şimdi sayın YouTube Bir dakika abicim ben buraya tramvay çekmem gerekiyor Buraya tramvay olmalı yani %100 tramvay Gerekli buraya Abicim sizin orta orta yeri de birazcık yıkacağız ama Yapacak hiçbir şeyim yok şu anda Ve buraya bir tramvay attı çektim şu anda. Ha tabii ki bu Steve's'in Motion 2'nin oradaki şeylere benzemiyor tabii bu. Birazcık daha değişik olacak. <gülüyor> tramvay tramvay deposu yapamıyor lan. Rezilliğe bak. Çok rezillik bu arada bu. Hatta bence biz bunu şu şeye doğru yapak Keşke anarşi olsaydı şimdi Şimdi ben şuraya Tekli tramvay hattı döşeyeceğim Yani tekli dediğim şuradan şeye bağlanacak Bizim ana yola bağlanacak bu hat Buradan dönüp hareket edecek. Mantık öyle. <gülüyor> Bütün para bitti lan. <gülüyor> Yine. Create new line. It stop. It stop, It stop. Hem, senin dönebileceğin bir yer yoktu değil mi? Doğru. Allah birazcık şey oldu ama yapmamız gerekiyordu böyle. Ya Onu daha ne yaptık işte ya? Belediye sizin ödediğiniz şeylerle borçlarla bak geldi buraya mis gibi yol yaptı belediye daha ne olsun? Ed stop yine dönmüyor oradan. Şerefsizlik yapıyor. Abicim. Geri zekalı mısın sen? Ha çift taraflı tramvay yolu yaptım. Daha da bir şey istemeyin benden. <gülüyor> Direct to line at stop. Oğlum dur be. Şimdi buraya yine dönüşte de bir tane durak ekleyeceğim. Buraya da durak ekleyeceğim. Buraya da ekleyeceğim. Yine birazcık yıkımı oluracak buralar. Ancak böyle dönecek çünkü bu buradan. Ondan sonra et stop. Sonra et stop. Hatta şey şey bile yapabiliriz ha. Çok bilmem de yani ne kadar mantıklı olup olamayacağını. Bizim bu tarafa bile tramvay çekebiliriz aslında. Hee trolleybus mantığında işliyor ama bu da Çok bir sıkıntı olmayacağını umarak Buraya da yapacağım bir tane Ama tabi bundan sonrası da artık şeye bağlayacak mecburen Bu tarafa doğru bağlasın bir zahmet ha, Buradan da oraya bağlayacağız ve yapacak hiçbir şey yok artık da Buraya da bir durak ekleyelim. Sanayi içine çok fazla durak eklemeyeceğim. Sıkıntı çıkmaması için. Ondan sonra... Şuradaki araya bir iki, iki üç tane daha durak ekleyeceğim. Et stop diyeceğim. Complete line dedim. Here's, I am a tram. O bunlar daha ilk baştan buradan başlıyor. Çok iyi. Şimdi ilk sıramaya attığımızı inceleyelim birazcık. Kayseri Ulaşım AŞ. Şu an buradan döndük. Tamam mı? Aynen öyle dedik. Burada da duruyor. Çok fazla durmuyor dediğim gibi. Buradan dönüyor. Artık herhalde çok fazla atlayıp kaçabileceği bir yerde yok. Buradan dönüyor. Bam. bam. buradan dönüyor. Buradaki tramvay duraklarına geliyor. o bayağı kullanıyor bu arada. Bayağı yolcu kullanıyormuş önceden. O Ooo. Oh, oh. Çok bekleyen var lan duraklarda. İşin aslı bayağı bekleyen varmış aslında duraklarda. Evet. Şu an buradan bir daha dönüyor ve buradan artık girip bitiriyor herhalde hattını. Ha, aynen bitiriyor şu an hattı. Okay. Ve evet, tahmin ettiğimiz hatayla karşınızdayız. 82 milyon tane tramvay orda durakta durduğu için buradakiler sekteye uğruyor. Güzel. Trafiğin ağzını sıçmış bulunmaktayız. Veya yapıyorsak bile bunları ayırmamız gerekirdi. Başka dağda nasıl çeviririm ki size? Anca bu kadar oluyor zaten. Ayrı yol kullanacaklar. Yapacak başka da hiçbir şeyim bulunmuyor. Dayan ne kadar kurtarabilirim ki ben size? Yeterince eğitimli çalışan yok. Hataları da almaya başladık. Şimdi ben şuradan yavaştan oluşturulmuş trafik ışıklarını da kaldırayım. Yani gerek yok eninde sonunda tramvay değil mi arkadaşım? Bunlar zaten döner ya aman boşu boşuna koymuş işte durakları. Çöp sıkıntısı var ne demek çöp sıkıntısı var? Olmamalı. Çok sıkıntılarım, nefret ederim. Ne? Ölmüş mü? Ya üf, atma artık o kadar da ya. Aynen öyle. Tramvay şeyleri yaşanıyor yine, savaşları birazcık da. Ama burası da kendi hatları dışında burada da araba gidiyor. Ve çöp yani. Şu an tramvaylar ne yaşıyor tam olarak? Oo, çöp. Çöpler sıkıntılı şu anda. Bu çöpü acil halletmem gerekiyor diyecektim ki... Abicim 16.000 e artık şunu ulaştıralım da yavaştan. Oğlum çöpe elektrik gitmiyor rezillik birkaç milyon tane rezillik daha Evet ama burayı kurtarırız en azından Şu an herhalde bütün çöp arabasını kullanmaya başlamıştır. Bu tramvayda nasıl çöp oluşabiliyor? <gülüyor> Şu an şehrin ilerlemesi yerinde bir dakikada bir bin dolara falan çıkarsak aslında kazancı çok batırdı çünkü şu an. Evet ilk bölümün sonundaki olay bu kadar ee, ölü var lan içinde. Bir... Yık kardeşim içinde ölü olanları biz yıkıyoruz. Heyt! oğlum hepsinde ölü var lan. Var mı başka içinde öyle ölüm ölü sayıklayan? Çünkü olmaması lazım ölünün. Ölü olduğu zaman her yere sıçrıyor böyle yavaş yavaş. Uyla falan. Hadi abiciğim, Bitti mi isyanınız Hıh Burdan çıkayım bu menüden hemen ölü şeyi geldik Bak nereden biliyon Hepinize tek tek bakamam ki işte Her yerde çöp sıkıntısı var, bir burada değil ki. Oooo ben sizinle nasıl baş edeceğim be? Ve buna bence kesinlikle tramvay sebep oluyor. Bu kadar şeye. Çünkü tramvay batırıyor her şeyi. Bir yerde. Mesela burada tramvayın kendine özel hattı var, mis. Ama öyle paylaşımlı yol kullandıkları zaman boku yiyor. Ciddi manada yiyor yani. Avuçlayıp hem de. Um. Sizi yüzde yüze çekeceğim. Çöpün bütçesine birazcık daha değer vermeliyiz bence Çöp çünkü ayva yedirtecek bir durum Bütün şehre Kaldı ki bizim şehir altyapımız onu kaldıracak durumda da değil zaten Bak oraya girip dönüyor ya mal ya Sinir oldum Ram Ha. hadi gidin şimdi. Hadi, hadi, hadi, ancak gidersiniz evladım. Oo. Oh. Oğlum bağlasın ya zaten. Başladık yine sanırım. yani zaten herhalde buradan oraya giren de oradan oraya girmez herhalde yani. Biz de Ahmet. Bak burada da yok ya. He sen dışarı çıkabilecek alan mı istiyorsun? Vereyim mi abine bir tane sadece girişli olan. Heh, aynen trafik ışığı koymuyor ama. Hemen koyuyor, adamı delirtiyor. Bak kardeşim buraya. Araba girmeyecek, giremeyecek, girmemeli. Evet, şu an her şeyimizi hallettik de bir tek şu tramvay hattı sıkıntısı kaldı. Ha çöp falan almaya geldiği içindir o da zaten Yoksa niye gelsin oğlum buraya çöpçü enayi mi? Ve evet şehre birazcık sıkıntılar yaşatmaya başladık ufaktan Oğlum çöpçülerde bile ölü var hani ben size şey koyamıyorum ki krematoryumu da koyamıyorum işte hacı çok sıkıntılısınız be yani gerçekten şu tarafa bir koyayım da artık kurtulak Buradaki yıkılan şeyleri de kurtarak da yeniden bina geldi elektrik ha ha tam da sırasıydı yani değil mi elektriğin yetmemesinin şah şah şah dam dam dam aralar arar. şah damar Şu an o bayağı yüksek nüfuslarda patlama yaratan o Salgını biz çöpten dolayı çok erken günlerde yaşadık BAM Orayı da artıralım da birazcık girişi çıkışı falan Şuan ölü gördüğüm yeri yıkacağım direkt Çünkü hiçbir şey yapamayacağız sanırım. Sanırım bunların hepsi 6500'de geliyor. Gelecek bölüm şu altı bin beş yüz muhabbetini yapmaya çalışacağız ve de alabilirsem şöyle bir alan alıp burada farklı bir endüstriye giriş yapmaya çalışacağım. Ha yine elektrik yok. Ne zaman oldu ki bu elektrik? Koymam gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Elektriğin tam öldüğü zamanda benden elektrik falan istiyor. Ve gelecekteki ölüm vakaları tekrardan artacak sanırım. Bugün ama bayağı şey gittik, oyun bazlı gittik. Normalde hiç oyunu falan takmam. Öyle rastgele konular hakkında konuşur geçerim de. Bugün ilk kez şey yaptığım için uzun süre sonra abicim bir de kanalizasyonumuz mu çıktı ya? Ha iyi boru sıkıntımız varmış. Dedim ki bir de bununla mı uğraşacağız? Hadi çabuk, çabuk düzel abicim. Şah şah şah tam bam dam ararar dam dam, ar ar, şah damar. Şah damar acdar yerde daha ölü var, var mı ölü mölü, çıktı bir tane daha, burayı böyle korumam gerekiyor herhalde yani, oh bu ara bugün bayağı kaptırmışız ha oyuna, neyse o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın, kendinize iyi bakın ve bay bay.